Ali bizimki nasıl bir maç oluyor kardeşim? Bu arada sonuçları alıyorum. Dodon ayakla 163'te final oldu bu arada. Dodon ayak kopuyor dedi. 112'de, 112'de, 112'de Kemal ile ben takip ediyoruz. Yani Cem'in maçı var. 110 var. İlk seyzezade %3 olarak oylama tamamlanmış bu maç. Bedene göre mi ayak kopuyor mu? Ben niye kopmuş? Sen şey mi diyorsun? Hani benim ayak kopmuyor diyorsun? Evet. Arkadaşlar bir oylama daha açalım bence. Fuat'ı da ekledim buna. <gülüyor> Ferit abiyle gidelim. Ferit abi arkaya birkaç daha, ya. <gülüyor> bir daha şey top yollayalım Ya! ayakları gömüceye battım. Geç o sırayı söyle, <gülüyor> şey ben Ne? Değil. Bana söyleyen benim amına. Bir şey de ben abi. söyledim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Son maçsa? Olanla falan bitiririz. Biz tam eşleşmişiz ama. Kanka şu camı kapat da kanka camı kapat deyip kopa Bence de Ferit'in yanına gelince kokuyor aldım Fetiş. Hee. Bak bu da bir option. Doğru. Evet. Bana tamam, bir şey söyle. ben hepinizin ayağını koklayayım mi <gülüyor> <gülüyor> ayağını <koklatayım> mı? Bu böyle bir çözüm yiyecek. Sırayla. Efe şimdi. Ben bir Fetiş'in ayağı koklatan mıydı? Hani içime kokunu <çekindi> bir kokuna <gülüyor> e, Ali yormaya mı çalışıyorsun <gülüyor> anlamadım yani? Oynama açmış bari. Ben kalıp yorum yapma. Bu dediğin Fuat'ın iki el sallı. <gülüyor> Oğlum niye bu adam düşmüyor? Bence bu adı diye önemli. Bir de Legend'de oynuyoruz ya. Abi <gülüyor> şu an koku geldi miymiş bana? Şunu kapattık ya. Oğlum çok hareket ettirme. Ayağım var mı? Ayağım var mı? Bu çok fazla hareket ettirme Ayak benim şu varsa <gülüyor> Emre'yi çağırdım abi. O Bak işte. bunu çözmek için hepinizin ayağını ben koklayacağım. Ben, <gülüyor> ben, ben, ben, ediyorum. ben veda ediyorum. Ben niye koklamıyorum abi? Tamam sen koplama. Tamam. Sen Başlıyorum. Tamam başla. Uzat baba bayağı. Baştan başla. Dur bizimkine maçtan sonra Abi. ama. Geziyor. Ya bunda sıkıntı yok. Kemal gel giderek bana gelsene. Bir dur bir Bunu çözmemiz lazım. Arkadaş gel gel. Şurada, herhal şurada alsana. Evet, evet, Alınma başla. Alın da ise benimdir. Kemal'in de sıkıntı yok. Hadi gel. Yap. Ah ah bırak. <gülüyor> Ya vur şimdi. Şey var vuruyorum. Mentorum. Ha? Ama bak mısın sen? Mı kanka bunu <gülüyor> sopa bırak sen de, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de senincinde yok yani şey, şey yok. diyor. Bir durun. Şunu bir çözelim devam et kanka. Bekle. Ben bu ayarı çözeceğim ya. Kanka benimdir muhtemelen. Benim mi? Yok, sen Yedir. Tamam. Ha. Sen rekür değil misin? Bir dakika erin ayağını kumak. Rekür değil mi değil misin diyor. Aç bakayım kanka. Tamam bunu da. Heya gel bir daha seçeceğiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sağ geç oğlum şu an. Bu ne diyor? Ben komik. Ülkelere Kopmuyor. Feritinki Fena kokuyormuş oğlum. Oğlum kim, kimsenin kokmuyor abi. Şey, çok ayaklar bana. Sen yolmasın da. Cips kokuyor olabilir. Şurada cips var. Aman cips açsın sen. Cips açsın sabakta cips var. Bir de cips kokuyor. Orospu çocuğu cips var Ama bayılır güzel sab. Deli dürüm kokuyor. Deli portakal var arkadaşlar şurada cips var. Yani deliricek. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Orospu çocuğu bile gelmişsin ne abi Niye rezil oldun lan? Sen o maylanın yoludur. Hayır. Vardı bir şey söyleyeceğim. Ben ilk başta tekrar kodu yaptım, öyle kod. Ben bunu alıyordum. Şimdi iyi şimdi nerede kaldım ya? Nerede yerim araba. O kadar bombaladım mı? Kanka öyle bir şey yok ya. Bu bu kanka. Şey. bırak. Aynen. Bu nasıl resahpadı mı nasıl böyle öyle bir şey var mı Kemal'i yere düşürdü O, o, o öyle düşmedi? Mşe Kanka yere düşürdüm seni adam ayağımarmış omzumu atıyordu Aha. ne alaka zar düşmüştün dizlerde <gülüyor> ben bir dakika ben Kemal'e bacak omzuma yaptım sayılmaz Kanka orada zaten Rek, yere düşmüştü repzaya gidelim repzaya gidelim şey belki de top savunacak kent resahpılıyor o arada ne yapacaktı savunacak yok yedi Yere düşerken ayağını sallıyor. İzle öyle bir şey yok. Ben bayağı... Burada yok. sen mi gözüküyorsun? Facecam mı var ama o gün? Neyse. Mal mısın oğlum? Şurada hareketim gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Sıkıntı yok. Chat rest diyor. Rest. Rest. Lazım. Rest. Bak chat rest yok. diyor. Hayır hayır ben doğru kemal'e bayağı doğru da yaptım. Oğlum ben. biz bayağı kafa kafe şey yapıyoruz. ya. Doğru Tamam oğlum ben bir kere daha yenerim seni. Evet yenersin ama o zaman. Varız çok bağırmayayım.